Merhaba arkadaşlar, Web Dünya kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bilgisayarınızın performansını ölçmeye yarayan bir programdan bahsedeceğim ve beraber testini yapacağız. Ee, bu programı ben normalde kurumsal bir firmada bilgi sistemleri uzmanı olarak çalışıyorum ve e, e, bize gelen bilgisayarların arzlarını tespit etmekte kullanıyorum. Yani performansa bağlı olarak çıkan sorunları tespit etmekte kullanıyorum. Bu sizin de işinize yarayacaktır. Özellikle ikinci el bilgisayar alacak arkadaşlara bu programı yanlarında götürüp bilgisayarı test etmelerini kesinlikle öneriyorum. Bir nevi bilgisayar ekspertiz programı da diyebiliriz bunun için. Programın linkini ben yine açıklama kısmına vereceğim. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bana destek olun ki ben daha çok video çekeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle programı öncelikle indirmemiz lazım. Programı indiriyoruz. Programın rapor kısmı ise web sitesinde çıkıyor. User Benchmark programını da ücretsiz olarak indiriyorsunuz. program kurulumu ve testte başladı şu an e, programın şöyle bir artısı var daha doğrusu şöyle artıları var e, kendim için söylüyorum e, bugün şirkete gelen bir bilgisayar işte 16 GB RAM'i var e, 7-8. nesil işlemcisi var e, ekran kartı 4 GB ama otomatik çalıştırırken bayılıyor üstünde 250 GB SSD var ne yaptıysak çözemedik sonra aklımıza User Benchmark geldi daha önce kullandığımız bir programdı ama işte o an aklımıza gelmiyor bir kurulum bakalım ne var diye ee, sonra baktık ki sorun ssd'de yani problem ssd'deymiş ve biz ssd değiştirdik hatta ssd değiştirmeden önce e, bilgisayara temiz bir kurulum yaptık temiz kuruluma rağmen bilgisayar yine kasıldı ssd yi değiştirdik ve tekrar kurulum yaptık AutoCAD'i kurduk ve performans %85-%90 oranındaydı. Yani genelde sıfır cihazlarda %100 oluyor yani %100'ü görmek yani %80 ile %100 arası çok iyi bir durum. Hatta %75 de iyi bence. Ee, ama işte SSD'de problem olunca bilemiyorsun. Bakıyorsun işte SSD'ye atabiliyor musun atıyorsun. Hatta SSD test uyguladık biz. Ee, SSD'de de 500'leri 500 falan gördü yani 350 ile 500 arasını gördü ama problem yok dedi. User benchmark'la denedik. SSD %54 falan gösterdi ki bu çok kötü bir rakam. Biz de direkt SSD'yi değiştirdik. Çıkan SSD'yi genelde böyle USB tarzı kullanıyoruz. Programa gelince program işte RAM'de problem var mı? Ekran kartında problem var mı? CPU'da problem var mı? Bunları gösteriyor. Sizin de bu işinize çok yarayacaktır. Yani sürekli bilgisayarın içine açıp ne sorun var diye bakmanızdan iyidir. Ee, ya da şöyle söyleyeyim. gittiğiniz ikinci el bir bilgisayar alacaksınız ki bana çok geliyor ya. Ee, hocam bilgisayar alacağız ama ikinci el güveniyor musunuz falan filan işte şu bir ikinci ele bir baksak diye Yani şöyle bir durum var şimdi gidip birisinin elinden ikinci el bilgisayar alırken bir kafede oturuyorsun Altın üstüne bakıyorsun Bilgisayarıma sağ tıklayıp RAM orada mı İşte grafik işlemciye bakıyorsun ee, içindeki diske bakıyorsun ee, Bu kadar da başka ne yapabilirsin ki i̇şte ekranda Bilgisayar var mı falan diye bakıyorsun ama İşte ee, Onların hazırsızlık olduğu hazırsız olduğu şey ise ben programla gidiyorum ikinci el bilgisayar bakmaya yani benim çevremde ikinci el bilgisayar istenen olduğu zaman e, ve Program sayesinde bilgisayarın temel sorunlarını görüyoruz ben genelde %75 üzeri olan bilgisayarları aldırıyorum çevremdekilere. Evet arkadaşlar şu an bakıyorum testimiz bitti Bakalım bizim bilgisayarımızda neler varmış Evet arkadaşlar bilgisayarımız ya yani ben bu bilgisayarı normalde Sadece web dünya için kullanıyorum yani video çekmek ve işte video montaj Video edip video kayıt için kullanıyorum bakalım Şimdi Arkadaşlar bilgisayarımda i7 altıncı nesil bir işlemci var ve gördüğünüz üzere Yani %29 Burada kötü diyor yani %52'nin üstünde olması lazımken bakın beklentilerin altını diyor. Ekran kartına geliyoruz. Ekran kartı Yerlerde desek yeridir. Kötünün kötüsü. Ama işte benim müşterimi görüyor enteresan bu şekilde. Bu arada işlemcinin Bu yani işlemcinin kolay kolay bu performansı vermesi Mümkün değil. Bunun için yarın bir içini açıp Termal macun süreceğim performansını muhakkak etkileyecektir bir de fanları kontrol edeceğim belki soğutmuyor da olabilir fanlarda sıkıntı olabilir ee, nereden baksanız 4 yıllık bir bilgisayar ve içi açılıp da termal macun sürülmemiştir o bunun bir termal macunun zamanı gelmiş onu söyleyeyim ekran kartına da belki o da aynı sebepten olabilir soğutucudan dolayı geldik SSD'ye ben zaten bu bilgisayarın ss çok güvenmiyorum yani üstünde gelen bir ssd ama böyle ssd görünümlü desek daha iyidir Beklentilerin altında tabi 53 gözükmüş %85 iyi diyor ama Performans olarak bakarsan Yani işte idare eder Öyle söyleyeyim ben size Burada görüyorsunuz işte okuması yazması işte 259 252 okuma yazma ama şöyle söyleyeyim Arkadaşlar bu 269 dediği şey 500 üzerinden 269 öyle hesaplayın yani kötü yani 288 maksimum görmüş ee, yazma yani çok iyi değil bu nedenle Bassist'i değiştirmek lazım ama işte ben dediğim gibi sadece videolar için kullanıyorum Onun dışında işte USB'leri test etmiş ve çok iyi çıkmış. Beklendi, beklendiği gibi gerçekleştirilmesi diyor. Yani bu iyi çıksa ne olacak? Gelelim babalara. İçinde 8 GB RAM var bilgisayarın ve kötü diyor RAM'ler için. Aslında bunu demesinin nedenini ben az çok tahmin ediyorum. Bir tane onboard RAM var bilgisayarın içinde. Bir tane de ben de RAM'ini değiştirdim. Yani 4 GB RAM vardı ama memnun değildim başka bir 4 GB RAM taktım ki sonrasında test yapmadım genelde ben böyle şeylerde test yaparım ee, ama test yapmadım burada da RAM'in kötü olduğunu gösteriyor 8 GB RAM vardı bu RAM'i zaten 12'ye çıkarmayı planlıyordum işte bunun zamanı gelmiş onu görüyoruz yani genel olarak bilgisayarım performans olarak hani işte kötünün iyisi değilim yani iyi değil onu ben, açık söyleyeyim ben Gördüğünüz gibi şimdi bilgisayar gittiğiniz laptop alacaksınız e Ne yapacaksınız altını çevirdin üstünü çevirdin bak şimdi diyor ki RAM'ler iyi değil diyor Yani bitik USB'ler sağlam buna bakmanıza bile gerek yok SSD kötü diyor Bak bu programda şöyle bir durum var SSD'de sıkıntı var diyorsa vardır yani Bu şaşmıyor bu SSD'nizi zorluyor kasıyor Özellikle ekran kartını demin gördüğünüz grafiklerde Bayağı bir kastı e, Kötü dedi Ekran kartı kötüyse kötüler arkadaşlar yani bu program bunu söylediyse e, ondan biraz uzak dursanız sizin için iyi olur. Yani işlemcinin ya ben işlemcinin burada şeyden kaynaklandığını düşünüyorum aslında. E, 2016'da 2016 üretimi bir laptop boyunum kisi şey, yaklaşık dört yıl olmuş dört e, yıldı da muhtemelen Termal macun bitmiştir bitik durumudur ee, En sağlam bunun bir termal macunu güncelleyelim biz Sirelim parlatalım bir içine hava tutalım bir kendine gelsin Ondan sonra bu testi yine yapalım ee, Muhtemelen daha yüksek çıkacaktır Durum bu arkadaşlar Bilgisayarın modelini yazmış buraya İki tane RAM olduğunu gösteriyor Windows 10 BIOS tarihimiz bu da bilgisayarınızın BIOS'unu güncelleyin bu da bazen fark ettiriyor. Durum böyle arkadaşlar. Buna benzer videolar gelmesini isterseniz kanalıma abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın.